Benim adım Elif. Aa, depremde de arkadaşlarımız için örgü örüyoruz burada. Oradaki çocuklara mı gidecek bunlar? Evet. Yerlerimizi birlikte saracağız. Benim adım Minanur. Şimdi burada de depremde de kardeşlerimize atkı yapıyoruz. Önce biraz üzgündüm ama şimdi yardım yardım yolladığım için biraz mutluyum. Cumhuriyet Hikokulu sınıf öğretmenim Şükran Yıldırım Hanım. Yardım etmeyi çok seven, dayanışma içerisinde olan öğrencilerim var. Aldığımız iplerle yumaklar sayesinde iki gündür öğrencilerimiz emekle, sabırla bu atkıları depremzede'deki mağduriyet yaşayan öğrenciler için, kardeşleri için bu atkıları örüyorlar. Yani onları yaparken aslında yanlarında olduğunu hissediyorlar ve bu bizi bir nebzede olsa yarılarımızı sarmaya neden oluyor, vesile oluyor. Mutluyuz yani öğrencilerinle birlikte değil mi? Evet. Yani en azından yalnız olmadıklarını bilsin istiyordu öğrencilerimiz. Kimse yalnız değil. Bugün birlikteyiz, yarın da birlikte olacağız. Bu zorluğun üstesinden hep birlikte atlayacağız, umarım. Herhangi bir gençlik merkezi ya da milli eğitimin gönderdiği kollere ekleyip öğrencilerimize ulaşmayı düşünüyoruz. Erhan Elma, Cumhuriyet Yelik Okul Müdürüyüm. Ülkemiz yakın tarihte çok büyük bir hacı ile sarsıldı, çok büyük bir felaketle uyandı. Biz bu acıyı yaşarken çocuklarımızla birlikte ne yapabiliriz'in telaşına düştük. Gerek içinde bulunduğumuz mevsim koşulları ve şartlar olsun. Evet, atkı örebiliriz heyecanla büründük. Çocuklarımızla birlikte at ürünmeye başladık. İşin öğretici bonu, boyu bir yana, bir arada yaşamın pratiği noktasında da çok güzel bir dayanışma örneği oldu. Ben bu noktada çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Umarım bir daha böyle bir acıyla karşı karşıya kalmayız.